Sevgili gençler, herkese merhabalar. Bu hafta sizden gelen talepler doğrultusunda özellikle genç kardeşlerimizin televizyondan yine izleyerek e, güzel konuşuyor dedikleri felsefeci bir ismi ele alıyor olacağız, Genel Tastaman. İki kitabını ele alacağız. Neden bu iki kitabı? Çünkü bir felsefe, bir ilim adamı olduğu de. Önce onun retorikleri, terör ve cihat gibi kavramsal düzeydeki anlayışına bakacağız. Çünkü bu anlayışı içerisinde özellikle İkes Kulelerin yıkılmasından sonra Müslümanlara karşı cihatla terörü bir arada anmayı seçmiş olan Batı Dünyası'nın bir cevabı mahiyetinde yazılmış çeşitli kitaplar var. Bir felsefecinin elinden çıkmış bu kitapta cihat kavramının dini değerler üzerinden değerlendirilmesinin felsefik kavramsal boyutlarında gezeceğiz biraz. Ve Caner Bey'in o kavramları oluştururken hangi düşünce yapısına sahip olduğunu anlayacağız. Sonra o düşünce yapısından yola çıkarak Cenab-ı Hakk'ın varlığının felsefe ve bilim arasındaki ilişki kapsamında ele alındığı bir heyetin ele aldığı bir kitabı değerlendiriyor olacağız. Elbette ki bir felsefeci olması hasebiyle yaşadığımız klasik problemler var mı yok mu onlara da göz gezdireceğiz. Cihat kavramını ele alan Caner Bey bu kitabında Tövbe suresinden ayeti kerimeleri ele alırken şöyle bir ibarede bulunuyor. Oysa diyor bu ayet, ait olduğu surenin bütünlüğü içinde okunursa, Müslümanlarla savaşan ve aralarındaki anlaşmanın şartlarına uymayanlara yönelik olduğu kolayca anlaşılabilir. Tamam. Tövbe suresinin ilk ayetini bile okumanımız bu suredeki savaş izninin İslam dışındaki herkese yönelik olmayıp peygamber ve arkadaşlarına karşı mücadele eden belli bir kitleye karşı olduğuna anlamamızı sağlar. Şimdi Caner Bey zaman zaman Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğünden bahsediyor ama burada zannedersem o bütünlüğü kırdığı gibi İslami hakikatlerde ilmiye tarafında zayıf olduğu için doğal bir süreç bu. Keşke o zayıflığını tamamlayarak bu kitaplara Bismillah deseydi. Daha belki doğru sonuçları elde edebilirdik. Ee, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına özel bir emir olursa bu teheccüd namazında olduğu gibi buralardaki ibareler sigalarıyla beraber ifade edilir. Dolayısıyla burada siz ilmi bir hata yapmış oluyorsunuz. Bu hatada e, Müslümanların hangisi peygambere özgüydü, hangisi arkadaşına özgüydü sorusunu doğurur. Madem ki siz böyle bir değerlendirme yapıyorsunuz, o halde bu değerlendirmenize karşılık müfessir ve ulemanın ve fukah'anın beyanatına yer vermeniz gerekirdi ki, hangi alimlerde sizinle aynı yönüşte olanların, gerçi ulemanın sizinle beraber bu ifadeyi vermesi kolay olmaz. Çünkü siz felsefecisiniz, arayan taraftasınız. Bulduğuna inananların olduğu tarafta değil. Bu yüzden hep söylediğimiz gerçek, İslam düşüncesi vardır yaşayanmaya bakar batının felsefesi vardır aramaya devam eder arayan aç kalır Bulansa doyar işine bakar. Efendim diyor Tevbe suresinden devam ederek şimdi ayet kelimeleri bizleri izah etmeye çalışıyoruz Caner Bey Felsefek bir açılım bekliyoruz yapsa amenna ama bakalım o nasıl bir tercih yapmış. Tövbe Suresi 12 ve 13. ayeti kelimelerde yine bahsedilen hakikatleri ele alırken diyor ki, ''Eğer diyor Şafii fıkıhçıları ayeti surenin bütünlüğünden koparmasalardı.'' Hangi Şafii fıkıhçılar? İmam Şafii Hazretleri mi? Hangi fıkıhçılar ayeti surenin bütünlüğünden ne yaparak kopardılar? Geliyoruz. kafir olmanın bir savaş nedeni olamayacağı kanaatine kolaylıkla varabilirlerdi. Aksini iddia eden hiç olmadı ki. Kafir olmak, savaşmak için yeter ve kafi bir süreç değil. Bu yüzden savaş hukukunda bilmenizi istirham ederiz. Kur'an'a tutarlı, hermeneotik bir yaklaşımda bulunabilmek için en önemli prensip Kur'an'da bu yaklaşımda hareket edemezsiniz. Dolayısıyla bu prensip Kur'an'ın tefsir babında bazı alimlerce tercih edilir, bazısınıca edilmez. Kur'an'ı anlamada tutarlılıksa, bu müfessirlerin elinden anlaşılır. Kur'an'ın bütünlüğünü göz önünde bulundurmak ve ayetleri öncesi sonrasıyla siyak sibak, Arapçası niye yazmışlarsa hani biliyorum demek için mi acaba? Birlikte değerlendirmek olmalıdır. Yani Şafii'de, İmam-ı Şafii Hazretleri de dahil olduğunu anlıyorum burada. Çünkü Şafii fıkıhçıları diyor. İmam-ı Şafii Hazretleri'nden aldık. Ta bugüne kadar geldik ve kıyamete kadar inşallah. Hepsini ele aldı yanlış yapıyorlar dedi. Kim onlar bilmiyoruz. Üstelik bütünlüğünden kopartıyor diyerek bir bilim adamı olarak hani bir felsefeci olarak çünkü felsefe bir bilim midir? Hala bilim dünyası tartışır bunu. Ee, burada çok geniş bir kavram kullanıyorsunuz Caner Bey. Bu kavramlara girerken dikkatli olun. Çünkü bu bir iftira olur. Şafiiler Müslümanların savaşmasını Saldırıya uğramaları şartına bağlayan ayetlerin nesh söyleyerek ve bir takım hadisleri kullanarak tezlerini desteklemeye çalışmışlardır. Caner Bey şimdi Fransa'nın ortasında Müslümanlara zulmedilirse, Çin'de Uygur Türklerine Müslüman oldukları için zulmedilirse ve bütün bunların yanında orada Müslümanca yaşamak isteyenlere engel olunursa cihat Müslümanlar için onların haklarının temini adına devletler arasında yapılır zaten halka dair değil dolayısıyla Şafii ulemasını beyan ederken biraz da mezhep unsurunu aşağı çekmek adına bu kadar bilim altı cümlelerle yazarsanız kitaplarınızı makale düzeyinde olmasını beklediğimiz okuduğumuzda da bir anlam bulmaya gayret ettiğimiz şeyleri kaçırmış olursunuz subjektif olur bu Kur'an'dan çok daha geniş hacimdeki ne o? Siyasi amaçlarla uydurulmuş olan hadisleri, hangi hadisler, yazmanız gerekir. İhtiva eden ciltlerden kendi fikirlerini destekleyen hadisleri seçen bazı fıkıhçıların. Bunların hiçbiri bilimsel değil. Hiçbiri de gerçek değil, kıymetli genç kardeşlerim. Yani siz Caner Bey'in hayatında onu dinlerken, evet Deve ile falan meşhur olmuştur ama bir felsefecidir deyip dinliyorsanız, lütfen... Bu ibarelerinin biraz birkaç kitabını zaten incecik bir kitapçık. İçindeki hataları görebilirsiniz. Basit bir mevzu çünkü hakikaten basitlik üzerine kurgulamış. Ama o kurgudaki basitliği yaparken temel hataları çok büyük yapmış. Bu büyük hatalar bizi büyük yanlışlara götürüyor. Kur'an'ın diyor önüne geçmiştir pratikte. Bu fıkıhçıların yorumlarını içinde yaşadıkları zamanın siyasi şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendirmemiz gerekir. Bir örnek verseydiniz ya. Mesela İmam-ı Şafii Hazretleri veya İmam-ı Hanefi Hazretleri, İmam Malik, İmam-ı Hanbeli ve daha nice mezhep imamları. Siz dört büyük mezhep falan zannedersiniz. O daire mesele çok mezhepler oldu. Bunlar meşhur oldu. Mezhepler bir ayrım değil, bir bütünleştirme sürecinin gerekliliği. Resul-i Kibre Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana böyle ama şimdi girmeyeceğim. O konu için biraz al ihtiyacınız var. Şimdi bunu buradan alıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu pratikte böyle olmadı. Ama nasıl oldu? Cevap yok. Cihat retorinin oluşması gelişen siyasal meselelerle yakından alakalıdır. Peki hangi imam? Bir siyasetçiye boyun bükmüştür. Bize onu söyler misiniz? i̇mam Şafii mi? Güldürmeyin bizi. Yani batı felsefesini okuyorsunuz. Tamam sıkıntı yok. Zaten oralarda gezmek üzerine bu üniversitelerde talebelik yapmışsınız ama o talebeliğinizi İslam dininde hocalığa dönüştürmek istiyorsanız bu süreçlerde tıkanırsınız. Ki tıkanmışsınız da yani ilmi olarak tıkanmışsınız. Fikri noktasına o yüzden gelemiyorum Caner Bey'in. Diğer mesela... Geçen haftalarda ele aldığımız konuklarımızla baktığımız zaman kitaplarına ele alabileceğiniz alanlar vardı. Burada o da yok. O yüzden iki kitapla konuyu bitirebiliyorum ne yazık ki. Kusura bakmayın hani uzun uza diye elimde tutabileceğim bir alan bulamadık. İslam'a göre diyor başka inançlara mensup olmanın bir savaş nedeni olmadığı ve İslam'da zorlama olmadığı net bir şekilde anlaşılabilirse zaten böyle. Medeniyetler arası iletişimin geliştirilmesi açısından farklı olacaktır. Medeniyetler arasındaki iletişim süreçlerini Huntington'dan mı okudunuz, okuyamadan mı? Yani hangi açıdan baktığınıza göre bu durum değişir ki bu? 1- 2- İslam'da zorlamanın olmayışı Medeniyetler arası iletişim kurgusunun temeli değildir. Çünkü insanlar bir dine zorlamasalar dahi, zorlanmasalar dahi İslam dinine gayet tabii düşman olabilirler. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin müminlere düşmanlık edeceğini beyan ediyor. Ama bizler elbette ki bunu bir savaş sebebi asla saymadık ki bugüne kadar. Örnek yine yok. Kur'an diyor mutlak bir pasifizme karşı olmakla beraber bağışlamayı cezalandırmayı üstün tutar. Bunu aşağıda anlatılan ayetlere bakarak anlayabiliriz. Kabul çok güzel. Çevirdik bakalım sayfamıza ne var? Müslümanlar diyor saldırıya uğradıklarında ve yok edilmek istendiklerinde savaşa çağrılmışlardır. E gayet güzel ama bu şimdi bir önce söylediğinizde çelişti. Bu doğru noktaya ulaşmanız öncekileri değiştirme gerekliliğinizi duyurur. Demek ki neymiş? Siz Kur'an Kerim'in ayetlerinin tefsir edebilecek kıvama henüz gelmemişsiniz. Gelme ihtimaliniz yok çünkü o eğitiminiz yok. Hiçbir insan Diğerinden epistemolojik olarak farklı bir konumda olduğunu iddia ederek savaş açılması ilgili kararların tartışılmaz olduğunu savunamaz. Şimdi bakınız. epistemolojik farklılık insandan değil değerin kendisinden doğar. Bizde ise epistemolojik değer tektir. Kaynak Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Bu yüzden o vahyi ilahe tabi olduğundan ona da epistomoloji kavramıyla ibarelendirilmez. Ama bu kelimemiz gençler aramızda çok tutunca kullanmayı seçmiş olabilir. Belki yanlış kullandığında fark ediyor olabilir. Ama kelime öyle büyük bir yanlış yerde öyle büyük bir değerle kullanıyor ki Kur'an-ı Kerim epistemolojik değer olsa o değeri istediğiniz yere çekiştirebilirdiniz. Ama bugün çekişmiş bir şey yok ortada. Dünyanın her yerinde Müslümanlar ehli sünnet ve cemaat anlayışının hadis, Kur'an ve ehl sevgisi olduğunu bilerek Namazı, orucu, zekatı, haccı ve bütün unsurları bir ve beraber aynı şekilde yaparak tarihte ilk defa bunları farklı dillendiren ne yazık ki sizler olduğunuz yeni bir söylem getiriyoruz diyerek epistemolojik kavrama inancınızdan ötürü. Bir diğer sakatımız şurada hatamız yani o kadar hata var ki bazı insanların evliya olduklarına evet ve bu kişinin evliya kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabittir. Hadi oraya da girmeyeyim şimdi çünkü Caner Bey'in taraftarları gelecek, partizanları garip yorumlar yazacaklar. O çocukları da bize iftira etmek gibi zorluğa düşürmeyelim. Ee, bu kişinin epistemolojik durumları dolayısıyla halkın asla erişemeyeceği bir takım özel bilgilere sahip olduklarına inanılmış. Halkın ulaşamayacağı değil çünkü halkın tamamı evliya olma yolunda Cenab-ı Hak imkan sunmuş. Allah'ın tanıma yolunda hareket eden herkes her mümin evliyadır Cenel Bey. Kur'an doğru okuyun. Aralarında derece farklılıkları vardır. O derecede üstün olanlara imanda üstünlüğü peygamber aleyhisselatu vesselam Kur'an-ı Kerim beyan ettiği üzere kurbiyet makamının dereceleri hükmünde. Onları taltif eden Kur'an'ın arkasından Resul-i ve diğerlerinin ardından taltife devam etmişlerdir. Fark bu. Ama bu üstünlük sizin zannettiğiniz küçük düşünce dünyanız ait gibi değil. Bu kişinin her kararının tartışması olarak kabul edilmesi gerektiği savunulmuştur. Kim? Böyle bir şey tarihte olmadı. Hiç savunulmadı. Bir evliyanın sözü tartışılmaz değildir. Ama bir evliya Kur'an-ı Kerim'den bir ayet ve bir hadis söylüyorsa elbette bu tartışılmaz olacaktır. Dolayısıyla o konuda da bilgi sıkıntımız olmuş. Efendim diyor, İslam ile Müslümanlar arasında net bir ayrım yapmak zorundayız. Hadi bakalım. Müslümanlar her ne kadar İslam dininin takipçileri olsalardı, sonuçta onların da birçok zaman birçoğunun dini vazifelerinin önüne geçen rasyonel çıkarları vardır. Bütün Müslümanların mı? Diyelim ki öyle olsun. Aslında toplumu çoğu zaman mobilize eden, Siyasal elitin çıkarları olmuştur. Bak kararsızlık var. Klasik bir felsefeci hatasıdır bu. Kant'ta da görürsünüz Hegel'de de. Bu klasik felsefeci hatasıdır. Felsefecinin hatasına bu yüzden felsefeciler hata demezler. Ona da bir felsefe demelerinin sebebi budur. Çelişki dünyasından asla kopamayan bir süreç. Dogmatiktirler. Bağlıdırlar ve bağımlıdırlar. Neye? Sadece küçük fikir kılıflarının üstüne çıkamıyoruz. Sebep? Çünkü diyor ki ise, siyasal elit bunu mobilize etti. Ama ondan önce ne var? Rasyonel çıkarı olan Müslümanlar da var. Biraz daha ağır girebilirim ama Cener Bey'in seviyesinde konuşmaya gayret ediyorum. Savaşın nedeni, rasyonel sebepler olduğu birçok durumda da fakihler, bak fakihler dedi şimdi büyük bir topluluk, İslam uleması, evet müftüler, bunlar birbirinden ayrıdır bu ayrımı bilmen lazım. Savaşların dini nedenler için gerekli olduğunu bildiren fetvalar vermişlerdir. Bu fetvayı nereden vermişler? Hangi müftü ya da hangi fukaha, hangi ayeti yanlış ve aksine beyan edip de savaşma fıkrına beyan etmiş. Kaldı ki senin zannettiğin gibi savaşa, her savaşa fetva istenmez Cenar Bey. Devlet hukukunda fetva farklı bir süreç. O sizin zannettiğiniz gibi değil. Bu fetvaları almak önemliydi. Bu şeyi seyretmiş galiba ya. Bu Sultan Süleyman'ın bir filmi vardı çektikleri. Ha, muhteşem yüzyılı yılı seyredince insanlar garibimle ne yapsın öyle zannediyorlar. Bu fetvaları almak önemliydi. Çünkü böylelikle savaşacak halkın gözünde savaşı meşrulaştırıyorlardı. Ve ayrıca insanları mobilize etmek için İslam'ın ontolojisinden ve eskatolojisinden de yararlanıyorlardı. Eskatolojiden fukaha yararlanamaz. Felsefik bir açılım tarzında bu hikmet babına girerse hikmet babını ve hikmet eskatolojik olarak değerlendirebilir. Halka muazene edilemez. Neyse ağır olacak. Sonuç olarak diyor. Sonucuna bakalım. Anlattık şimdi güzel. Normalde bize cihatla terörün uyuşamazlığını anlatacak olan Caner Bey. Cihadın içindeki Müslümanları eleştirmeyi seçmiş. Burada zaten kitabın adıyla içerik çelişti. Sona geldik yani bu alandaki sona 54. sayfaya. Sonuç olarak diyor neymiş? Cihad bir ikna etme mekanizması olarak kullanılmıştır. Ve cihadın bir retorik olarak kullanıldığını söyleme sebebimiz de budur. Caner Bey sizi burada şöyle ifade edeyim. Bu cümlenizi nereden aldığınızı bilmiyorsanız öğretelim. Bu bir Yahudi cümlesidir. İsrailiyattır. Hani siz hadislerde İsrailiyat etkisini kırmak, temizlemek gibi alanınız dışında mümkünatı olmayan bir zirveye bir şey dokunmak istiyorsunuz ama siz İsrailiyata dair bir cümleyi buraya alırken niye dikkat etikletmediniz? Şimdi de sevgili gençler Caner Bey bir tarafa o temel seviyede bir şeyleri anlamaya herhalde hayatı yavaş yavaş yetişecek. Ama siz şunun farkında olun. Bu bir İsrailiyat sözü. Neden? Yahudiler dedi ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kılıcıyla dinini yaydı demediler mi? Bakın Caner Bey de aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla Caner Bey henüz alıntı yaptığı noktayı ya farkında? O zaman böyle büyük bir problem var. Ha farkında değilse çünkü yazdıklarından hakikaten öyle felsefik... Özet alamadık, büyük puntolarla filan böyle resimler filan kapatılmaya çalışılmış bir kitap olmuş ama bu cümleyi de kurunca sevgili gençler hakikaten buraya dikkat etmeniz lazım. Devam edelim. Şimdi Kur'an'a göre anlaşma yapmak ve iletişimsel eylem diyor. Anlaşma iletişimsel eylemin temeli değildir. Madde bir yani başlık hatalı. İletişimsel eylemler anlaşma kurgusu üzerine tasavvur edilmez. Tasvir kendisinden hariç harekete kabiliye sahibidir. Kabiliyetin olabilmesi birbirinden ayrı olmasına engel değildir. Dolayısıyla başlarınız yanlış yanlış olmuş Rener Bey. Belki de hızlı yazmaya çalıştığınız içindir. Ee, Hobos'un anlayışını takip eden Kant. Neden çizdim bunu? Şunun için. Şu saatten sonra ve diğer kitabında İslam düşünce tarihinden. İslam'da felsefe yoktur asla. İslam düşünce tarihinden kimseyi göremeyeceksiniz. Caner Bey bize Batı felsefecilerinin cümlelerini kırparak, copy-paste yapıp bize İslam'ı anlatacak. Yeni bir tarz, yepyeni bir bakış açısı, yepyeni bir meyve tabağıyla karşı karşıyayız. Böyle olunca kalıcı barış durumunun kurulması gerekir demiş Hobbes'in ifadesi. Kalıcı barış beklentisini bu dünyada bekliyorsanız, Kur'an-ı Kerim'deki diğer ayetlere bakınız. Hakla batılın savaşı bitmeyecek. Hazreti Muhammed, keşke aleyhisselam da yazacınız. Putperestlerle Hudeybiye anlaşmasını imzalamış ve çevresindeki Müslümanların bazı hoşnutsuzluklarına rağmen bu anlaşmayı uygulamıştır. Hoşnutsuzluk değil efendim. O sahabeyi ikramın içindeki acıdır. Onlar hiçbir zaman Resulullah'ın yaptığından hoşnutsuz olmadılar. Lütfen Siyer-i Nebi'yle sahabe-i tabakatı okuyunuz. Çok zor bir şey değil. Kur'an'ın tamamlanmasıyla Müslümanlara gelen vahiy kesildiğine göre artık hiçbir cihad ilanı. Dikkat! Peygamberin dönemindeki cihad ilanı gibi tartışma üstü olamaz. Tartışmanın olma durumu yok. Cenel Bey tartışmaya o kadar alışmışsınız ki siz tartışmadan beslendiğiniz için. Yanlış anlamayın. Bana bir cevap yazmaya da kalkmayın. Çünkü yazacağınız cevaba karşılık bir cevabım olmayacak. Çünkü bu, bu da bir tuzak tartışma kültürüyle yaşattılar sizi çocukluğunuzdan beri. Çıkamadınız o kaptan ne yazık ki. Kavga etmeye mecbur hissettiniz kendinizi. Ve tez antitez kabında sentez meyvası, sentez çorbası olmaya niyaz ettiniz. Cihat ilanı gibi tartışma üstü olmaz diyemezsiniz. Çanakkale'de yaşanan cihat mıdır? Evet, bu cihat tartışma gerektirmez ki zaten. Tartışmasız bir cihattır. Tartışmaların üstünde üstündedir. Çünkü konu, Kur'an-ı Azimüşşan, İslam topraklarının savunmasıdır. Saldırı babına geldiğimizde de aynı şeylerden bahsedebiliriz. Bu hakikati o zaman siz Hz. Ömer Efendimiz döneminde İran fethi içinde söylüyor musunuz? Niye onu açık açık yazamadınız? İran'la ilgili... Hani ekipleriniz vesaire farklı düşünceye sahipsiniz? Keşke bir de İran'la ilgili ekipçe bir kitap yazsanız da biz de bir versek. Bu durumdan çıkarılacak sonuçsa Müslümanların savaşın gerekli olduğunu iddia eden yorumlara karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirmeleri gereklidir. E, Caner Bey, İslam dininde eleştirel bakış açısı yoktur. Bir şey eleştiremezsiniz. Ya iman eder uygularsınız, ya da ben uygulamak istemiyorum dersiniz. Bu seçim insana aittir ama eleştirme şansınız yok. Ha deseydiniz ki bu eleştirilerimi ben fıkhen yapacağım. O zaman da fukaha olmanız gerekir. Siz bir felsefecisiniz. Sadece bu kadar. Rapaport şimdi bize din anlatıyor bir felsefeciliğine. Dinlerin şiddeti hem azaltan hem de üreten yönleri olduğunu söylerken haklıdır diyor. Rapaport mu haklı, yoksa söz mü haklı? İkisi de haklıysa ve sen de buna katılıyorsan, şiddeti arttıran yönden bahsediyorsan, niye Müslüman olmayı mücadele ediyorsunuz ki o zaman? Başka bir dini mensup olabilirsiniz. Tarihçilerin sayısız olayda gösterdiği gibi, dinsel retorikle yapılmış birçok savaşın ardındaki kaynak sebep, şimdi o kadar bilim dışı ki, çünkü sayısız olay, yani... Ben şunu anlıyorum savaşların yüzde 95'i sayısız diyorsa yaşanan İslam'la küfür arasında yaşanan savaşların yüzde 95'i neymiş? Ekonomik ve siyasal gücü arttırma karşı olmuştur. İnanın bana hani tarih babından bile ele alamam. Yani kusura bakmayın hani bir tarihçi gözüyle bile bakmakta zorlanırım. Çünkü İslam tarihinde bunu ortaya koyabileceğiniz 2-3 savaş var. O savaşları da İslam tarihçileri zaten bu iş doğru olmadı diye açık ve rahatlıkla beyan etmişler. Zaten sonra bu savaşı yapan devletler bunu yapmanın ceremesini çekmişler. Kant ahlaklı siyasetçiyle bir Hristiyan termologunun Kant'ını ele alarak bize din anlatan Caner Bey. Sevgili gençler Caner Bey din adamı değil. Caner Bey İslam dinine çok aşırı yabancı bir adam. Çok bu konuda bilgi düşüklüğü olan bir adam. Felsefesi neyse bakın daha gelmedim. Bu kitabı da sadece hani görün bu kadarı yeterli hani uzadı uzadıya yapmamıza gerek yok diye. Çünkü bizim için çok uzun alabileceğimiz bir alanı da yok. Cenel Bey bize onu vermiyor. Ufak dar bir alanda. Bunlardan ilki siyasal prensipleri ahlaka uygun olacak şekilde yorumlayan kişidir. Diğeri ise ahlaki kuralları kendi avantajına uygulayacak şekilde değiştirir. Ama zaten İslam de dini bu ahlaki kuralları kendisi belirlemiştir. Belirlediği kuralların ötesine geçilmemesi için de evliyaullahı ve mürebbileri bizlere mihmandar etmiştir. Sona geldim çünkü aralar aşağı yukarı aynı mantık. Aslında diyor, savaşan iki tarafın ikisinin birden haklılıklarını meşrulaştırmakla ikisinin birden haksız olduğuna karar vermek arasında. Yani şimdi Çanakkale'de ben mi haklıyım, İngilizler mi haklı? Pratik sonuç açısından bir fark gözükmemektedir. Bugün de ilahiyatta okuyan genç kardeşlerim ne diyor? Çanakkale Savaşı'nı biz niye verdik ki diyorlar. Bunu duymuyor musunuz Twitter'da falan okumadınız mı? Tavsiye ederim Google'da bir arama yapın. Arkasından da Caner Bey'in bu sözlerinin bu söyleme destek verdiğini görebilirsiniz. Bu Caner Bey'in bir denemesi. Şimdi geldik işin felsefe tarafına. Din bu kadar. Yani Bilgi davranışımız bu kadar. Şimdi burada çok yetkin olmayan isimleri yabancı olarak alınca bir şeyler olmuş mu diye bakalım. Neyden bakacağız? Şunlar. Şimdi Caner Bey bize Allah'ı Zülcelal'i delillendirecek. Allah razı olsun. Ne için? İşte insanlar ateist olmasın diye. Şimdi bakın. Burada çok önemli bir kısmı alacağım. Çünkü o kısım ha, şurası. Şimdi Caner Bey yeni bir paradigma bulmuş. Neymiş o? Şöyle bir paradigması var. Diyor ki İnsanın diyor doğal özellikleri itibariyle şu altı tane temel özelliği vardır. Bu altı temelli özellik ilahidir o yüzden Allah vardır. Allah korusun Allah kimseyi düşürmesin ama ateist olsam ateist arkadaşlarımın elini aldığında hani böyle çocukla oynar gibi oynayacağı ifadelere geldik. Sebep ne? Çünkü dini bilmeden din anlatmaya kalkıyoruz. Felsefeciler eliyle din ve dinin sahibi olan Hazreti Allah'a anlatmak istiyorum. Ha şunu diyebilirsiniz. Ben Hristiyanlığın tanrısını anlatmak istiyorum dersen belki tutar. Ama orada da Hristiyanlık terminolojisini tam oturtturamayız. Bir ihtimal. Ama İslam'ın hakikati olan Allah-u Zülcelal'i böyle delillendireceğim diyorsan bu kelimeler Allah-u Zülcelal'in delili değil. Ona inanmayan insanların Tutamaklarını tutturmak için de değil. Ona inanmış ehli İslam'ın aslında bu yolculukta hadislere ve hakikate albabına ihtiyaç olmayıp kendi ahmaklık sürecini kendi tamamlayabileceğine dair delilleri içeriyor. Diyor ki yaşam arzusu lazım. Kısmen tutar. Korkuların giderilmesi arzusu. Korkusu yoksa? Mutluluk arzusu. Mutluluk çok geniş bir kavram, sıfatî bir beyandır. Arzu içine dahil edilemez. Gaye arzusu. Hedeften bahsediyorsanız herkesin hedef olmak zorunluluğu yoktur. Ama burada açlık, tokluk filan şehvet deseydiniz otururdu. Mesela mutluluğun karşısında şehvet deseydiniz, nefis deseydiniz diyebilseydiniz eğer. Her insanda nefis vardır, kimse de, de demezdi. Şüpheden uzak bilgi edin barusu. Bu Müslüman gençler için aslında bu. Allah tanımazlar için değil haşer. Başkaları tarafından iyi davranılma arzu. Peki geldik. Diyor ki, şimdi tezi bu, delillendirmeye çalışacak. Dans, müzik, kumar gibi olguların, insanların doğal özellikleri olduğunu ve biyolojimizin kaçınılmaz sonucu olduğunu birçok bilim insanı inkar edecektir ama bunları inkar eden bu bilim insanları bile yaşam arzunun Korkularının giderilmesi arzusunu veya bilme arzusunu insanların doğal evrensel özellikleri olduğu rahatça kabul edeceklerdir. Rahatça 3 tanesinin olmayacağını zaten izah ettik. Bütün bilim adamları da kabul etmez bunu. Ama sizin kumar oynamanın biyolojik bir ihtiyaç olduğundan da bahsediyor olmanız garip geldi. Şu 6 tane arzu doğaldır. Tamam kabul ediyorum. Temeldir. Yanlış. Mesela şurada bakın şimdi bu temellendirmesini açmaya çalışacak. Çok vakit harcamak istemiyorum çünkü Caner Bey'le. Doğal arzuların işten geldiğini, buna karşılık suni arzularınsa dıştan, toplumdan, reklamlardan veya kurgudan geldiğini söyler. Bir Peter Crift'ten alıyor bunu. Eksik bir bilgi almış ama o cümlesini aldı diye söylüyorum. Şimdi suni arzulardan kastımız ne? Mesela bizler kendi içimizden şehvani durgularla, hırsla, nefretle, bir şey istediğimiz zaman... Bu arzular içten olduğu için suni değil midir? Sunidir. Burada ne var? İslam'ın getirdiği ahlak bilinci olmayınca Caner Bey ahlak felsefesine iman etmiş. Geldik. Gelecekte içindeki yaşam arzusuyla ilişki kuran zihnin bir ahiret yaşamına karşı arzu duyması kaçınılmazdır. Ne alakası var? Tam tersine yaşama arzusuyla yanıp tutuşan adam diyor ki bana göre hele bahsediyoruz. Bunu Müslüman'a anlattığını zannedersen bu problemi yaşarsın işte. O yüzden şunu anlatıyorum Caner Bey. Sen Müslüman gençlere hedef alarak onları dinin esasından... Dinden değil yanlış anlama sakın doğru dinleyin beni. Dinin esasından koparmak. Hadis ve o hadislerin hakikati olan ehlibeytten koparmak adına bu beyanatlara sunduğun için makale temelsiz ve dirayetsiz. İçindeki yaşam arzusunun sesini dinleyen hiç kimseyi bu dünya hayatın tatmin edebileceğini sanmıyorum. Ya böyle tez olur mu? Adam diyor ki ben hiç sesimi dinliyorum. Yıllardır ateistim çok mutluyum hayatımdan. Yani şu kavramla çıkamazsın sevgili ateist hayatından mutlu musun? Ne bekliyorum? Mutluyum dedi adam. Yok yok mutsuzum demen lazım. Niye? İşte o mutluluğu Allah'ı tanıyınca bulacaksın diyemezsiniz. Adam der ki ben mutluyum. Mutluluğun gayeler içindeki değerlerini anlatmanız lazım. Yok burada. Yani bir ateisti güldürmeyin kendinize. Bir de böyle Tanrı'yı ben ispat ettim filan. Cenab-ı Hakk'ın varlığını kimse delillendiremez, iman eder. Tezahürlerini anlatırız milyonlarca. Ama ben bir denize baktım. Bu denizin yaratıcısı olması lazımdır sözü. Ehli imanın dirayetidir. Ama bir ateist de diyor ki evrime inandım. Ki Caner Bey de neye inanıyor? Evrime. Çünkü evrimle insanın maymundan gelebileceğini olabilir diyor şimdilik. Ve Türkiye'de bazı cemaatlere karşı olsa da onlarla beraber hareket etmeyi seçiyor. Zannetmeyin ki Caner Bey salt bir tasavvuf düşmanı. Bazı sahtekar tasavvufçularla beraber evrimci oldukları için ortak hareket edebiliyor. Yakından takip edenlerin Caner Bey'in bir de özel hayatına bakmalarını tavsiye ederim. Gelecekle ilişki kuran insan zihninin en temel korku konusu olan ölüm korkusundan kurtulma arzusunun tatmin edecek. Diyor ki insanda bir ölüm korkusu vardır. Bunu ondan kurtaracak şey, tek obje ahiret hayatının varlığıdır. Ahiret hayatının varlığı ise ancak Allah varsa mümkündür. E Hindular ölümden korkmuyorlar ve ahirete inanmıyorlar, reenkarnasyona inanıyorlar. Nasıl olacak bu iş? Öyleyse buradaki korkunun ölüm korkusu olmayıp sonda yaşanacak şeyin ne olduğunu bilmeme korkusu olup o bilinmezin karşılığını ne yazarsanız onunla tatmin olabilirsiniz diye ifade etmeniz gerekiyordu. Bu felsefi bakış açınız da yapı itibariyle klasik bir Felsefe üçüncü sınıf öğrencisi yapsa 5 puan, 10 puan kıracağınız bir cümle. Mutluluk arzusunu hareket noktası yaparsak içimizdeki bu arzuyu tatmin etmeye bu dünyadaki sunulanların niteliğinin de bu dünyadaki zaman süresinde yetmediğini anlayabiliriz. Ya sana yetmemiş olabilir. Ateiste yetiyor diyor. Ben diyor keyfime bakıyorum. Çok keyifliyim diyor. Böyle miyiz? İspat bu mudur yani? Etrafındaki varlığı gayesel olarak dördüncü arzuya geçti. Gaye araları hiç almıyorum çünkü felsefi çok zayıf. Etrafındaki varlığı gayesel olarak yorumlayan insan, bütün olarak evrene ve daha önemlisi kendi varlığına yöneldiğinde, evrenin ve kendisinin gayesini de öğrenmeyi arzu eder. Evrenin gayesini niye öğrenmek zorunda olduğun ki ben? Güneş ne yapacak? Bana ne bunlar? Venüs ne yapacak? Bununla yanıp tutuşmuyor ya insanlar. Ha siz kozmoloji ile uğraştığınız için, bunu ön planda tuttuğunuz için olabilir. Aristoteles de din anlatmaya devam ediyor. İşaret ettiği gibi diyor. Mutluluk için önemli şartlardan biri haz veren dolguların içeriğinin gerçek olmasıdır. Descartes dış dünyanın varlığına dair bildiği bilgilerin hepsinin şüpheli olduğunu kabul ederek, bilgisini sıfırlamış, daha sonra şüpheden uzak bir şekilde felsefi sistemini kurmaya çalışmıştır. Bunu yaparken ancak Allah'ın varlığı kabul edilirse dış dünya gibi çok açık ve çok belirgin şekilde gerçek olarak algıladıklarımızdan şüphe etmeyebileceğimizi söylemiştir. Şimdi meseleyi nereden tutsak bilmiyorum ama Aristoteles'in mutlulukla ilgili söylemi, Descartes'in dış dünyaya ait varlık bilgisinin şüphesiyle bilgisini sıfırlaması... İslam düşünce tarihinde eğer i̇mam Gazel'den biraz feyiz alabilmiş olsaydık eğer, şunu görecektiniz, İnsan bilginin şüphesiyle değil, kendi inancının şüphesiyle bilginin epistemolojik değerindeki hakikate ermeye gayret üzerine yaratılmıştır. Sözüm biraz ağır gelmiş olabilir. Daha ağır da var ama Caner Bey'in anlayacağı kadar da bırakayım şimdi. Diğer yandan diyor bir teist, Allah'ın insanları kendisini bilebilecek ve sanatını takdir edebilecek şekilde yarattığını evrim aracılığıyla veya evrimsiz düşündüğü için. Niye Caner Bey evrimli olacağını söyleyemiyorsunuz? Niye? Yani bir şey ya evrim deri ya evrimsizdir. Bunun ortası olmaz. Yani bir maymundu bir de olmaz. Karar ver. Dedeniz maymun mudur değil mi? Bizim değil. Çünkü karar Kur'an-ı Kerim'de çok açıktır. Ayetler çok açık girmeyeceğim çünkü biraz dini bilgi gerekiyor. Girmeyelim şimdi oraya ama siz niye arada kalıyorsunuz onu anlamış değiliz. Belki zamana ihtiyacınız var. Felsefeciler hep böyledir çünkü. Düşündüğü için akıl yürütme süreçlerimizle doğru bilgilere ulaşmamızı rahatlıkla mümkün görebilecek bir paradigmaya sahiptir. Teistlerin bu paradigmaya sahip olması durumun da eğer böyle olsalar da eğer evrenin düşüncesine sahip olan çok büyük mezheplerle karşılaşmamız da Caner Bey bunu tarihte ilk söyleyen siz değilsiniz. Garip olan şu bu beyefendiler tarihte hep bu sözleri ilk söyleyen buradaki şu arzular kelimesi hakikaten ilk. Bak onu söyleyelim bu orijinal çünkü yanlış ama bunun haricindeki her hiçbir orijinal değilken Orijinalliğini yakaladığını zannetmek gerçekten komik oluyor. Çünkü i̇mam Gazali, i̇bn Sina bunları çok tartıştılar. Ve netleştirdiler. Kim doğru, kim yanlış beyan ettiler. Ee, sevgili gençler, okumaktan biraz yorulduğum bir kitaptır. Sebep şu, e, hani bir kitap alırsınız elinde, bir felsefesi vardır. Siz ona inanmazsınız ama bir lezzeti vardır. Sizi bir zorlar, bir çeker, bir iter. Böyle bir kendinize getirir veya bu böyle olmaz, dedirtir. Ama inanın Caner Bey'in kitabında felsefenin temel prensiplerinde hatamız var. Gerçi biz felsefeci değiliz ama bu prensipleri bilen insanlar için basit konular bunlar. Ha, evrimle kapatalım mı konuyu? Gerçi o sidikle falan kapatmayı seviyor ama. Dur şununla bitirelim. Eğer evrim sürecinde bu arzuların oluştuğu kabul edilirse, evrimi Allah'ın yaratma yolu ve doğal seleksiyonu, Allah'ın yaratma araçlarından biri kabul eden anlayışlar desteklenmiş olmaz mı? Niye soru soruyorsunuz? Olmaz. Bizde doğuştan var olan bu doğal ve temel arzular eğer bu evrene aşkın bir Allah'ın varlığını gerektiriyorsa senin yazdığın arzularla ispat edilemez. Çok kötü çünkü. Yani bir ateistin karşısına çıkma ne olur? Bu evrim ve doğal seleksiyonun Allah'a gözlerimize çevirttiği anlamına gelmez mi? Gelmez. Bu durumda Pierre Teilhardt, Chardin'den Dobhanski'den Francis Collins'e kadar aralarında önemli farklar olsa da evrimi Allah'ın yaratma yöntemi olarak görenle yaklaşımları destek bulmuş olmaz mı? Sen niye kendi adını koymadın ki Caner Bey buraya? Sevgili genç kardeşlerim, e, Caner taslamına bir bakmak lazım. Genç kardeşlerimiz çok, oku, çok ilgileniyorlar dediklerinde ben... Bir felsefecinin kitabını okuyacağız. Biraz zaman alabilir demiştim ama inanın bana temel niteliklerin bozuk olacağını hiç tahmin etmiyordum. Ee, bence yeniden felsefeye dönüp biraz orayı toparlayıp sonra da biraz İslami ilimlerin gerçek fikrini haberdar olup tekrardan bir başa dönmekte fayda var. Caner Bey'e bu haftaki tavsiyem olacak. Sevgili gençler size de hakikaten yani tarihimizde müthiş isimler varken hani ne derler? Şöyle bir tabir vardır ya yani abi böyle bir film varken bula bula buna mı gittin denir ya. Ne kadar bahtsız bir adamsın. Gişenin çakılmış filmine gidilir mi dediklerinde siz de dersiniz ya hani abi orada da işte biletin saatini kaçırdım. Lütfen bir dahaki sefere biletin saatini geçirmeyin. Çünkü hani bu film ikisi bir arada bile değerlendirilse bayağı sıkıntılı olur. Hadi kan salacak Bak bu da düştü. Bunlar hep düşüyor ya.